Gama ışınları, evrendeki en vahşi, en güçlü cisimler ve olaylar sonucunda ortaya çıkar. Evrenin çok uzaklarına kadar yolculuklarını sürdürürler. Ve bu yolculuklarını, bazen dünyanın atmosferi tarafından emilerek sonlandırırlar. Bilim insanlarının, yükseklere çıkabilen balonlar ve roketler, gama ışın sensörlerini atmosferin üstüne taşıyana kadar, gama ışınlarını tespit etme ve inceleme şansları yoktu. Bu ışınlar, insanlar için ölümcüldür. Dünyada radyoaktif çürümeyle, nükleer patlamalarla ve hatta yıldırım ve şimşeklerle de gama ışınları oluşur. Güneşteki taç küre atımı, yüklü parçacıklarla birlikte gama ışınları salar. Bu gama ışınlarını takip etmek, bilim insanlarına dünyaya yaklaşan yüklü parçacıklar hakkında bilgi verir. Bu yüklü parçacıklar, elektrik ve iletişim ağlarında sorunlara yol açabilir. Elektromanyetik radyasyon ışınlarının en güçlüsü olan gama ışınları, canlı hücreleri öldürebilir. Bu yüzden, doktorlar gama ışınlarını, kanser hücrelerini öldürmekte kullanabiliyor. Gama ışınlarının dalga boyu, elektromanyetik dalgaların arasında en kısa olanıdır. Sadece, bir atomun çekirdeği kadar. Hatta o kadar kısa ki, ışınlar, atomlar arasında güneş sistemindeki gezegenler kadar rahat gezinirler. Bu, gama ışınlarını tespit etmeyi zorlaştırıyor. Genelde gama ışını dedektörleri sıkıca paketlenmiş kristal blokları içerir. Işın buradan geçtiğinde kristaldeki elektronlarla çarpışır. Dedektör direkt olarak gama ışınlarını tespit edemez ama bu çarpışmada oluşan yüklü parçacıkları tespit eder. Bilim insanları Mars'ın yüzeyini oluşturan elementleri tespit etmek için gama ışınlarından faydalandılar. Kozmik ışınlara maruz kaldıklarında topraktaki ve kayalardaki kimyasal elementler kendilerine özgü, tespit edilebilir miktarda gama ışını yayarlar. NASA'nın Mars-Odyssey uydusundaki gama spektrometresi bunları tespit eder ve görmüş olduğunuz hidrojen konsantrasyonu haritası gibi haritalara döker. Gama ışınları, yıldızlardan, süpernovalardan, kara deliklerden ve pulsarlardan yayılır. NASA'nın Gama Teleskopu, Samanyolu'nun 360 derecelik haritasını çıkararak bu kaynakları görüntüledi. Yüksek enerjili gama ışın patlamaları her gün olabilir. Bunlar çok kısa süre yanıp sönerler. Sonra yok olup giderler. Bu video, Vela Pulsar'ın rotasyonu sırasında her 89 saniyede bir gama ışın patlamalarını göstermektedir gama ışın patlamaları çok enerjili ve parlaktırlar. Hatta büyük patlamadan sonraki, en enerji yüklü ve parlak olay diyebiliriz. Ve bu patlamalar, Güneş'in beklenen 10 milyar yıllık ömrü boyunca yayabileceğinden daha fazla enerjiyi 10 saniyede yayarlar. NASA'nın Swift uydusu, bu 13 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın gama ışın patlamasını kaydetti. Bu, Evren henüz 630 milyon yıl yaşındayken tespit edilebilmiş, en uzak cisimlerin arasında. Daha güncel bir gama ışın patlaması ise, kaydedilmiş en yüksek enerjiyi üretti. 9000 tipik süpernova'nın enerjisine eşit bir enerji. Gama ışınlarını incelemeye devam ettikçe, astronomide çok önemli yeni bakış açıları kazandırabilecek, tıpta yeni tedavi yöntemleri keşfedecek, Uydularımız ve elektronik sistemlerimizi daha iyi koruyabileceğiz.